Merhaba bugün Dana Antrikot yapıyoruz. Antrikotun kenarlarını kesiyoruz. Yağ kısımlarını soslamaya bırakıyoruz. Yaklaşık 2-3 saat kadar buzdolabında bekletirsiniz. Daha yumuşak olur. Yoğurt koyduk. iyice yediriyoruz. Yoğurtladığımız ana kota biraz, yaklaşık çay bardağın üçte biri kadar süt ve zeytinyağı koyuyoruz. İyice gezdiriyoruz. Biraz kekik, bir çay kaşığı kadar da koyabilirsiniz. Kekik yoğunluğunu siz ayarlayın kendi damak zevkinize göre. Ben 1 çay kaşığı kadar kullanıyorum. 1 çay kaşığı kadar tuz kullanıyorum. Soslarımız hazır. Soslanmış antrikotlarımız. Streçleyip buzdolabında bekletebildiğiniz kadar 2-3 saat kadar bekletiyoruz. Evet, antrikotlar soslandı ve yumuşadı. Şimdi kızartıyoruz. Kızgın özellikle kızgın tavaya antrikotları koyuyoruz. Buradaki püf nokta o. kızgın olması gerekiyor tavanın. Önü arkalı pişiriyoruz. Çok az suyunu verdikten sonra fazla pişirmeyin. Ee, ançikotlar kuruyabilir. Bu tarif çok güzel bir tarif. Ançikotlar yumuşacık olacak. Kapağını kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Yaklaşık 10 dakika sonra kapağını açıyoruz. Suyunu vermişti zaten antikotlar. Bakın da ne olması? Sert olacağı anlamına gelmiyor. Soslanmış antikotlar. Ters, diğer tarafını çevirdik. Yumuşacık oluyor. Çok güzel bir görüntü. Çocuklarınız da yumuşak bir şekilde olduğu için rahatlıkla yiyebilir. Servis tabağına alıyoruz. Yanına sebze de çok yakışıyor kereviz. Pişme süresi çok kısa. Afiyet olsun. Sağlıklı günler.